Çarpmada değişme özelliğini kullanarak, 2 çarpı 34 işlemini farklı bir şekilde yazınız. Oooo bu çok zor. İkisinin de aynı sonuca vardığını göstermek için basitleştirelim yine değişme özelliği sıralamanın önemsiz olduğunu gösteriyor. Evet, çarpmada değişme özelliği. Tek söylediği şey şu. 2 çarpı 34 ya da 34 çarpı 2'nin birbirinden bir farkı olmadığı, bunu söylüyor. Sıralamanın bir önemi yok, diyor bu özellik. İki terimin yerini değiştirebiliriz. İkisi de aynı cevabı verecektir. Evet, deneyelim. 2 çarpı 34 kaçtır? Evet, aslında şu şekilde yazabiliriz. Evet, böyle yazıldığını hiç görmemiş bile olabilirsiniz ama aslında 2 çarpı 34, neredeyse herkes çok basamaklı sayıyı, yani hemen hemen herkes çok basamaklı sayıyı yukarıya yazar. Ama bu, bu sefer bu şekilde yapalım. 4 çarpı 2 eşittir 8. Evet, sonra biz 0 koyacağız. 3 çarpı 2 eşittir 6, ya da 30 çarpı 2 eşittir 60 olarak da görebilirsiniz. Bunu toplayalım. 8 artı 0, ne eder? 8. 6'yı indirelim, hiçbir şeyle toplamıyoruz. 68 ediyor. 2 çarpı 34 eşittir 68. Eğer 34 çarpı 2 yaparsanız, ne olacak? Evet, 2 çarpı 4 eşittir 8, 2 çarpı 3 eşittir 6. Evet, bu yüzden çok basamaklı sayıyı yukarı yazmak daha iyidir, doğru. Bu da 68 ediyor, yani 2 tane 34'lü grup olması ya da 34 tane ikili grup olması fark etmiyor. İki şekilde de sonuç 68.